Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik alanındasınız arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının Kaldığımız yerden çözümlerine devam ediyoruz Nerede kaldık Hemen hatırlatalım arkadaşım 86 ve 87. sayfaların çözümlerini yapacağız Bugün bu videoda Kanal abone olduysan ve bu videoyu da Beğendiysen artık sorularımıza Geçebiliriz fazlaca vakit Kaybetmeden diyelim ve sorular gelsin. Şimdi arkadaşlarım köklü ifadeler üniversiteli 12. testteyiz bu arada. İlk sorumuza bakıyoruz. Aşağıda yukarı yönlü üçgen ve aşağı yönlü üçgen sembolleri. Bakın bu ne demekmiş? A sayısının kare köküne karşılık gelen değerin tam kısmındaki sayının bir fazlasına eşit. Bu da A sayısının kare köküne karşılık gelen değerin tam kısmındaki sayının bir eksiğine eşittir. Örneğin kök 5 sayısı. Kök 5 sayısı nerededir arkadaşlarım? 2 ile 3 arasında. 2 ile 3 arasındaki bir sayının tam kısmı nedir? 2. Yukarı yönlü üçgen olduğu için 2'nin bir fazlasına eşit oluyor. Yani 3'e. Kök 5 sayısı 2 küsür bir sayıydı. Tam kısmı 2'ydi. Aşağı yönlü ok olduğu için de ne diyoruz? Buna 1 çıkartıyoruz 2'den. Ona da 1 diyoruz arkadaşlar. Pekala buna göre demiş bu ifadenin toplamının değeri hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi buraya bakıyoruz. Kök 7 sayısı. Kök 7 sayısı nerede? 2 küsür bir sayı. 2 ile 3 arasında. O halde 2 küsür bir sayının tam kısmı nedir? 2'dir. 2'nin bir fazlası kaçtır? 3'tür. Artı. 23 kök 23 sayısı kök 25'ten küçük olduğu için 4 küsür bir sayıdır. Tam kısmı 4'tür ve yukarı yönlü üçgen olduğu için 1 artırıyoruz, 5 diyoruz. Artı. kök 37 6 küsür bir sayıdır. kök 36'dan büyük olduğu için 6 küsür bir sayının tam kısmı 6'dır. Aşağı yönlü ok olduğu için ne diyoruz arkadaşlar? Buna da 5 diyoruz. 5 artı 5 artı 3 toplarsak ne gelir? 13. Şimdi biz aşağıda sonucu 13 olan ifadeyi arıyoruz. Kök 150. Kök 144'ten yani 12'den büyüktür. Tam kısmı 12'dir. Ve 12'nin bir fazlası 13'tür arkadaşlar. E biz de zaten 13 arıyorduk. O halde gençler cevabımız neymiş? A seçeneği olacakmış. Geçtim 2'ye. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere. Kök A ifadesi B kök C şeklinde yazılabilir. A, B ve C pozitif tam sayıları birbirinden farklı olacak şekilde A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa Kök A eşittir B kök C eşitliğini sağlayan B C sıralı ikililerinin sayısı diğerlerinden daha fazla olur diye sorulmuş. Şimdi 18'i düşünelim. Arkadaşlarım kök içerisinde 18 demek 3 kere pardon 9 kere 2'dir ve ben bunu 3 kök 2 biçiminde yazabilirim. Peki farklı biçimde yazılabilir mi bu sayı? ABC birer pozitif tam sayıda unutmayın. Ben bunu arkadaşlar 1 kök 18 biçimde de yazabilirim. 1 çarpı kök 18. Peki başka türlü yazılabilir mi? Başka türlü arkadaşlar şöyle de yazılabilir aslında bakarsanız. 9 kere 2'ydi ya. Ben bunu gerçi yazılmaz ya bu kadar. 3 kök 2 ve kök 18. Fazla abartmaya gerek yok. Pekala bu 1. Iki, i̇ki tane yazılabiliyormuş. Kök 32'ye bakalım. Şimdi kök içerisinde 32 demek arkadaşlar. 16 kere 2 olduğu için 4 kök 2 biçiminde ben bunu yazabilirim. Daha sonrasında bir de şöyle yazabiliriz bakın. İkisini dışarı çıkarırım. 16'sı değil özür dilerim. 4 8. 2 kök 8 biçiminde de yazabilirim. Bir kök 32 biçiminde de yazabilirim. Başka yazılmaz. O halde cevap A değilmiş bakın. Bu daha fazla çıktı. 3 tane çıktı. Peki C'ye bakalım. 72. Kök içerisinde 72 8 kere 9'dur Hemen şöyle gösterelim 8 çarpı 9'dur Ben bunu arkadaşlarım 8'i 4'ünü alırım dışarı atarım 2 18 biçimde yazabilirim 3'ü dışarı atabilirim 3 kök 8 yazarım Ondan sonra hem 4'ü hem 3'ü atarım Hem 4'ü hem 9'u atarım dışarı Dolayısıyla 6 kök e, kaç gelir? 2 6 kök biçimde de yazabiliriz bir kök 72 biçimde de yazabiliriz. Bakın kaç tane geldi? 4 tane geldi. O zaman de değilmiş cevap. Çünkü ne gelmişti arkadaşlar? Bakın burada kaç tane geldi? 4 tane geldi. Burada 3 tane var. Peki şimdi 80'e bakalım. 80 arkadaşlar 16 kere 5'tir. 16'yı ben dışarı 4 diye atarım. 4 kök 5 biçimde yazabilirim. 4'ü dışarı atarım. 2 kök e, içeride ne kalır arkadaşlar? 16 kere 5'ten. E, şurada 4'ünü attık. 4, 2 kök 20 gelir değil mi? Aynen öyle. Peki başka bir de hocam bir kök 80 yazabiliriz. O zaman bu da olmaz. Bu da gitti. Çünkü 72 hala 4 tane. 98'e baktığımız zaman o da 49 çarpı 2'dir biliyorsunuz. 7 kök 2 ve bir kök 49 98 biçimde yazabilirim sadece. Yani iki farklı biçimde yazılıyor. Bu da gitti. O halde cevabımız neymiş? C seçeneği olacakmış. Çünkü 4 farklı biçimde yazabiliyoruz. Devam. Üçüncü soru. A bir doğal sayı olmak üzere bu ifadesi yani karenin içerisinde yazılan A ifadesi, karekökü A ya A eksi 1 ve A artı 1'den daha yakın olan tam sayıların adedine eşittir. Örnek olarak da 2'nin 4'e eşit olduğu söylenmiş. Yani bu ne demek? Şimdi karekökü 2'ye 2'nin 1 eksiği arkadaşlarım 1, 2'nin 1 fazlası 3. Şimdi karekökü 2'ye 1 ve 3'ten daha yakın olan sayıların adedi yani karekök 1 kök 1 demek zaten. Kök e, karekök de yani nasıl, nasıl diyelim? 3'ün karesi 9 olduğu için ben buna kök 9 diyebilirim. Şimdi karekökü 2'ye yakın olan sayı nedir? 4'tür. Şimdi 4'ü burada sevgili arkadaşlarım sayacağım. Neden? Çünkü 4 2'ye 3 ve 1'den 9 ve 1'den daha yakın. O halde 5'i de alabilirim. Burada 3'ü alabilirim. Bakın 2'yi tercih edemem. Niye? Çünkü 2'nin 1'e olan uzaklığı bir birim. 2'nin 4'e olan uzaklığı 2 birim. Dolayısıyla 2'yi tercih etmeyeceğiz. 3, 4, 5 aldık. 6'yı alabilir miyiz? 6'nın 4'e olan uzaklığı 2 birim. 9'a olan uzaklığı 3 birim. 7'yi alamam. Neden? Çünkü 9'a olan uzaklığı 2 birim. 4'e olan uzaklığı 3 birim. Demek ki 7'yi alamıyormuşuz. Burada kaç geldi arkadaşlar? 4 geldi. İşte bundan kaynaklı 4'müş. Şimdi bize sorulan şey şu. Karenin içerisinde 3. Bir de bu karenin içerisinde yazılmış. He. Şimdi şöyle diyeceğiz. Arkadaşlar Hangi sayının karekökü 3'tür 9'un? Peki 3'ün 1 eksiğine 2, 2'nin karesi 4. 3'ün bir fazlası 4 ve 4'ün karesi de 16. Şimdi kök 4 ve kök 16'ya göre düşüneceğiz. Şimdi 9'u alabiliriz. Karekökü 9'un, karekök 9'un e, neye yakın 3'e daha yakın olduğunu biliyoruz. 9'u seçebiliriz. Onu seçerim, 11'i seçerim, 12'yi seçerim. Bakın 12'nin 9'a olan uzaklığı 3 birim, 16 olan uzaklığı 4 birim. Demek ki 13'ü seçemeyeceğim. Niye? 13 seçersen buna olan uzaklığı 3 birim, buna olan uzaklığı 4 birim olur. 13 yok. Peki bir de 9'un öncesine bakalım. 8 olur, 1 birim uzaklıkta. 7 olur, 2 birim uzaklıkta. 6 olur mu? 6'nın 4'ün olan uzaklığı 2, 9 olan uzaklığı 3, 6 olamazmış arkadaşlar. Kaç tane sayı geldi burada? 6 tane. Demek ki şuradaki karenin içerisindeki 3 ifadesi 6'ya eşit. Şimdi bunun dışında bir tane daha kare var. Peki 6'nın karesi 36, kök 36'ya göre düşüneceğim. 6'nın 1 eksiği 5 kök 25. 6'nın bir fazlası 7 kök 49 diyeceğiz. Şimdi 36'yı zaten alabiliyoruz. Büyüterek gidelim. 37'yi alabilirim. 38'i alabilirim. 39'u alabilirim. 40'u alabilirim. 41'i alabilirim arkadaşlar. 41'in 36 yolun uzaklığı 5 birim. 41'in 49 olan uzaklığı 8 birim. 42'yi de alabilirim. 42'nin 36 yolun uzaklığı 6 birim. 42'nin 49 olan uzaklığı 7 birim. Demek ki 43'ü alamayacağım. Şimdi bir de bunu azaltalım. 34 olur, 33 olur, nokta nokta nokta. 30 dersek bakın 30'un 25 olan uzaklığı 5 birim, 30'un 36 olan uzaklığı 6 birim. Yani 30'u alamıyoruz. İlk alabileceğimiz sayı 31, son alabileceğimiz sayı 42. Burada kaç tane sayı vardır? 42'den 31'i çıkarıp 1 ekliyorsunuz. Bu da bize 12 tane sayı veriyor. Doğru cevabımız da D seçeneği oluyor sevgili gençler. Üçüncü sorumuzu çözdük, geçtik. 4'e 6 tane ağaç bir yol kenarına yan yana dikilmiştir. Bu ağaçlardan her komşu ikisinin dikili olduğu noktaların arasındaki uzaklık 2 ya da kök 3 birimdir. Bu ağaçlardan arasında bu ağaçlardan arasında sadece bir ağaç olan hangi ikisi seçilirse seçilsin, seçilen bu iki ağacın dikili olduğu noktalar arasındaki uzaklık birim türünde tam sayı değilmiş arkadaşlar. Buna göre ilk ve son iki ağacın dikili olduğu noktalar arasındaki uzaklık en çok kaç birimdir diye sormuş. Bakın 6 tane ağaç var. 1 2 3 4 5 6. Bu ağaçların bu ağaçların her komşu ikisinin dikil olduğu noktaların arasındaki uzaklık ya 2 birim, mesela şurası ya 2 birim ya da kök 3 birimmiş. Bu ağaçlardan arasında sadece bir ağaç olan hangi ikisi seçilirse seçilsin, mesela şunla şunu seçtik. Arasında sadece bir tane ağaç var. Hangi ikisi seçilirse seçilsin Neymiş arkadaşlarım? Seçilen bu iki ağacın dekili olduğu noktalar arasındaki uzaklık birim türünde tam sayı değilmiş. Yani ardışık iki tane sevgili arkadaşlarım. iki birime iki birim yokmuş. Niye? O zaman dört olur. Dört tam sayı. Tamam mı? Kimse kusura bakmasın. O halde bir tane iki varsa bir tane mutlaka köküç olacak onun yanında. Burası köküç mü geldi? Burası iki olacak. Veya burası köküç mü geldi? Burası da köküç olacak diyor bize. Ve demiş ki buna göre... İlk ve son iki ağacın dikili olduğu noktalar arasındaki uzaklık en çok kaç birimdir? Şimdi ilk ve son iki ağacın ilk ve son iki ağacın arasında dikili olduğu noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş ya. Şimdi ben buraya 2 ile başlarsam buraya 2 diyemeyeceğim, kök üç olacak. Buraya kök3 diyebilirim ama 2 demek daha mantıklı. Buraya 3 diyeceğim buraya 2 diyeceğim hepsini toplarsanız 6 artı 2 köküç gelir arkadaşlar cevabımızda D seçeneği olur diyebiliriz köküç de başlasaydınız bu sefer 4 artı 3 köküç bulacaktınız bu daha küçük bir sayıdır çünkü köküç zaten 2'den daha küçük bir sayı 2'leri i̇ki, kullanmak bizi doğru sonuca en çok dediği için doğru sonuca götürecekti sevgili arkadaşlar 4. sorumuzda çözdük cevaba denizli dedik ve geçtik 5'e B ve CD 2 basamaklı doğal sayılardır AB'nin kare kökü C ve AB'nin küp kökü D eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre CD eksi AB farkı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar ben AB sayısının kare kökünü aldığım takdirde bakın C ve D, C ve D rakam arkadaşlar. Rakam olduğunu unutmayın. Pekala madem öyle buna da rakam dedik. Şimdi kare kökü c'ye eşit oluyor bir de bunun küp kökü alınabiliyor hem kare kökü hem küp kökü alınabilen bir sayı o zaman ben bu ab'yi sevgili arkadaşlarım 64 seçmekten başka çarem yok çünkü 64'ün kare kökü bize 8'i verir 64'ün küp kökü bize 4'ü verir ve 8 ve 4 ikisi de rakamdır yani bu 8'miş bu 4'miş Şimdi CD dediğimiz sayı o halde 84'tür. AB dediğimiz sayı da 64'tü. Farkını alırsak cevap 20 gelir. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlarım 5. sorumuzun. Ve devam ediyorum 6. soruyla. Çizgili bir defterin bir satırına satırın solunda ve sağında hiç boşluk kalmayacak şekilde ardarda metin kelimeleri yazılmış ve satır şekilde belirtildiği gibi sonlanmış. T ile bitmiş. Bu yazı yazılırken M, E, T ve N harflerin yani İ haricindeki bütün harflerin satır üzerinde 4 kök 5 birim, İ harfinin 2 kök 5 birim yer kapladığı ve ardışık her iki harf arasında boşlukta kök 5 birim olduğu bilinmekte. Bu satırdaki yazı silinerek ve harflerin genişliği yarısına düşürülüp harfler arası boşluk iki katına çıkarılarak aynı şekilde metin kelimeleri yazılacaktır. Buna göre en son hangi harf yazılır diye sormuş. Bakın burada kaç tane M, İ haricinde kaç tane harf var? Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane harf var. 13 tane harftenin 2 tanesi i. Dolayısıyla 11 tane. Bakın şuradaki harflerin genişlikleri 4 kök 5'ti. Dolayısıyla 4 kök 5 dedim. Artı 2 tane i'miz var. 2 çarpı i'lerin genişliği 2 kök 5'ti. Ve artı 12 tane 13 tane harf var demiştik. 13 harfin arasında 12 tane boşluk vardır. Dolayısıyla 12 tane boşluk Kök 5 birim uzununda boşluk dedik. Şimdi şurası 44. 4 daha 48. 12 daha 60. Yani bizim satırımızın genişliği 60 kök 5'miş arkadaşlar. Şimdi gelelim şuna. Ben bir kere metin yazdığım takdirde bunun için ne kadar sayfa satır harcadım ona bir bakalım. Şimdi M, E, T V N 4 tane. Bakın bunlar 4 kök 5'ti yarısına düşürüldü. Yani 2 kök 5 oldu. Artı I'den bir tane bir tane. Bakın 2 kök 5'ti. Kök 5'e düştü. Artı 4 tane boşluk var. 5 harfi olduğu için burada 4 tane sevgili arkadaşlarım. Kök 5'te oldu? 2 katına çıktı. Yani 2 kök 5 oldu. Bakın şurası 8 kök 5. 8 kök 5 daha. 4 kök. 8 kök 5. 8 kök 5. 16 kök 5. Bir tane daha 17 kök 5 yapmış oldu. Şimdi. Unutmayın ki metini yazdıktan sonra bir kere daha metin yazarken arada yine boşluk bırakacağız. Az önce o boşluk yoktu. O halde ben şu bir kez metin yazmak için kullanılan satır miktarıydı. Bir defa daha yazdım metin diye. Sonra bir defa daha yazdım metin diye. Şu an bakın 51 kök 5 oldu sadece metin yazıları. Ama şu metin yazısıyla bu metin yazısının arasında da boşluk. Ve bu metin yazısıyla bu metin yazısının arasında bir tane boşluk var. Yani iki tane de boşluk var. Artı boşluklar 2 kök 5'ti. 4 kök 5'te buradan geldi. iki tane 2 kök 5'ten. Toplam ne oldu? 55 kök 5 mi? Pekala. Şimdi ben bir boşluk daha bıraktım. Artı 2 kök 5. Ne yaptı? 57 kök 5 yaptı. Sonra arkadaşlar harfimi yazmaya başladım. Bir tane M yazdım. Bu M 2 kök 5'ti. Dolayısıyla 59 kök 5 yaptı. Şimdi boşluğu bıraksam bile bir sonraki harfe yer kalmayacak. Hatta o boşluk için bile 2 kök 5'lik boşluk için bile yer kalmadı. Yani ne dememiz gerekiyor artık? Benim son harfim belli. M harfiydi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve gençler 7. sorumuzdayız. Kök 2 eksi 1. Küp kök 2 ve kök 2 eksi 1'in karesi sayılarının tümü aşağıdaki kutulara her kutuya bir tane sayı gelecek biçimde yazıldığında oluşan eşitsizlik sağlanmaktadır. Buna göre oluşan eşitsizlikteki sayıların soldan sağa doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar şunu bilelim şunu bilelim kök 2 eksi 1'in karesi dediğimiz sayıyı düşünmemiz lazım. Kök 2 bir küsur bir sayıdır. Dolayısıyla ben bundan 1 çıkardığım takdirde 0 küsür bir sayı olacaktır. Yani basit kesir olacaktır arkadaşlar. Ve bakın burası basit kesir. Bu da o basit kesirin karesi. O zaman basit kesirin karesini aldıkça bu ifade küçülmüyor muydu? Küçülüyordu. Demek ki kökük eksi 1'in karesi kökü 1'den mutlak surette daha küçük olmak zorunda. 2'nin küp kökü demiş bir de. 2'nin küp kökü de arkadaşlarım 1'in küp kökünden daha büyük olduğu için tabii ki en büyük o olacaktır. Şimdi 2'nin küp kökü en sağda olacak bir kere. D, E ve A gitti. Ve ne demiştik? Kökü eksi 1 karesinden daha büyüktür. Yani arkadaşlar bakın kökü eksi 1 kendi karesinden daha büyük. Cevabımız ne olacakmış? C seçeneği. 7. sorumuzda çözdüğümüze göre artık 8. ve son da çözebiliriz bu testteki. Hop sildik. Devam. A pozitif bir tam sayı olmak üzere kök A sayısına köksel sayı denir. Örneğin kök bir köksel sayıdır demiş. Bir kitabın her sayfasına o sayfanın numarasından büyük olan en küçük köksel sayı yazılmıştır. Mesela 5. sayfaya arkadaşlarım 5 biliyorsunuz ki kök 25'tir. Kök 25'ten daha büyük olan köksel sayı nedir? Kök 26'dır demek ki kök 26 yazılmış o sayfaya. Kitabın son sayfasına yazılan sayı 17 kök 5 sayısına eşit olduğuna göre. Son sayfanın numarasının rakamları toplamı sormuş. Arkadaşlarım 17 kök 5 dediğimiz sayı bir kere 17 içeri dahil edeceğiz. Bu da bize 17'nin karesi 289'dur çarpı 5'i verecek. Yani sevgili arkadaşlar neyi verecek 1445 1445'i verecek pekala şimdi madem 1445'miş nasıl yazılıyordu hemen bir fazlasını alıp yazıyoruz değil mi o zaman kitabın sayfası aslına bakarsanız gerçek sayfası 1444'ün kare köküdür nasıl ki burada Kök 26 yazılmıştı 1 eksiği neydi kök 25 Kitabın sayfa numarası neydi 5 He o zaman 1444'ün kare bizim kitabımızın O sayfasının numarası O halde arkadaşlar 1444'ü Bir güzel asal çarpanlarına ayıralım şöyle ayıralım 2'ye böldüm arkadaşlar 722 geldi Tekrar 2'ye böldüm 361 geldi 19'a böldüm 19 19'a böldüm 1 Şimdi neymiş yani bu 1444'ün kare kökü dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 19'un karesi miymiş Dışarı nasıl çıkar bu 2 kere 19 diye çıkar 2 kere 19 kaç yapar 38 38'in rakamları toplamı sorulmuş 3 ile 8'in toplamı 11 yapar doğru cevabımızda B seçeneği diyebiliriz Evet sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik diğer videoda yani 88 ve 89. sayfada köklü ifadeler üniversiteleyim 13. teste görüşeceğiz sizle ve bu iki sayfayı da çözdükten sonra çarpanlara ayırma konusuna el atmış olacağız. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.